Evet arkadaşlar yeni bir videomuzla daha birlikteyiz. Ee, daha önce bu konuyla ilgili bir video çektik. Damar tıkanıklığı için bu videomuz veya damar tıkanıklığı olmasın diye de bunu yapabilirsiniz. Ee, aynı zamanda toksin atma özelliği var bu kürümüzün. Aynı zamanda e, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ama birinci maddemiz damar tıkanıklığı için arkadaşlar. Şimdi öncelikle maydanoz var burada görüyorsunuz. Size hemen tanıtıyoruz malzemeleri. Maydanoz var. Gördüğünüz gibi yarım bağ maydanoz arkadaşlar. Sonra bir bardak su. Bir su bardağı görüyorsunuz. Sonra bir adet limon sıkılmış suyu. Sonra büyük bir diş sarımsak. Gördüğünüz gibi bunu da dörde böldük arkadaşlar. Ve blenderımız var. Şimdi bu kürü yaptıktan sonra bunu sabahları içeceksiniz arkadaşlar. Her sabah kahvaltıdan önce yarım saat, bir saat önce içeceksiniz bunu taze taze. Burada gördüğünüz gibi... Bunu arkadaşlar 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı yapacaksınız. Yani 9 gün yapacaksınız bunu. Bu şekilde 3 sefer yapacaksınız. Yani 3 kere 9, 27 gün. 3 kere 9, 27. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. bu Burada dediğim gibi nasıl yapacaksınız? Önce 3 gün sarımsaklı, sonra 3 gün sarımsaksız, sonra tekrar 3 gün sarımsaklı bu şekilde 3 gün yapacaksınız yani 27 gün olacak bu arkadaşlar sabahları aç karna içeceksiniz bunu 1 saat veya yarım saat önceden arkadaşlar damar tıkanıklığı için veya damar tıkanıklığını engellemek için birinci önceliğimiz bu sonra toksin atıcı ve bağışıklık sistemi için önemli her sabah bunu yapabilirsiniz arkadaşlar söylediğimiz gibi kullanım şekli şimdi yapılışına geçelim şimdi burada yarım bağ maydanozumuz var gördüğünüz gibi yıkanmış bir şekilde bu yarım bağ maydanozu önce blenderımızın içine gördüğünüz gibi blenderımızın içine 2'ye 3'e sapları ile birlikte tabi 2'ye veya 3'e gördüğünüz gibi bölerek bıçakla blenderımızın içine koyuyoruz arkadaşlar sonra sarımsakları koyduk sonra Limonu koyduk. Sonra maydanozlar köyden geldi arkadaşlar. Safranbolunun eflani bağlı bilirler Safranbolular. Oradan maydanozumuz geldi mis gibi koktu. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi koyduk içerisine. Bunu 3 dakika boyunca bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi evet başlayalım. biraz daha yapalım bunu 3 dakika boyunca bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha çalıştıralım herhalde evet evet 3 dakika boyunca bu şekilde çalışırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi hemen kapağını açıyoruz bakın. Bakın nasıl görüyoruz arkadaşlar. Biraz kekemelik yaptık kusura bakmayın. Bakın nasıl köpürdü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi bunu büyük bardağa. Büyük su bardağına boşaltıyoruz. Arkadaşlar bakın rengini görüyorsunuz. Yeşil renkte. Burnuma mis gibi kokusu geliyor arkadaşlar ee, sarımsağın ve maydanozun gördüğünüz gibi bunu daha çok yaparsanız tabi bu daha özümseyecek birbirine karışacak arkadaşlar söylediğimiz gibi bunu her sabah aç karna yapacaksınız yarım saat 1 saat 3 gün sarımsaklı 3 gün sarımsaksız tekrar 3 gün sarımsaklı bu şekilde 3 gün yani toplam 27 gün yapacaksınız arkadaşlar daha sonra 3-5 ay sonra tekrar yapabilirsiniz. Özellikle damar tıkanıklığı için veya damar tıkanıklığı engellemek için birinci özelliği bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Güzel videolarımız bu şekilde devam edecek. Umarım sizin için de kolay bir olmuştur. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam ediniz.